Merhaba arkadaşlar. 2 Ocak haftası haftalık astrolojik gündemi değerlendireceğiz birlikte. Artık 2023'e merhaba diyoruz bu hafta itibariyle. Yeni umutlar, yeni hayaller, büyük dönüşümler e, senesi olacak 2023. Zaten 2023 yıllık yorumlarını paylaştık. 2023'ün genel astrolojik gündemini de paylaştım. Ocak ayı yorumları da kanalda mevcut arkadaşlar. Eğer dinlemeyenler veya yeni katılanlar varsa... Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoları beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ee, ve böylece aramızdaki alma verme dengesini sağlamış oluruz. Yine aşağıda açıklamalar kısmından Telegram grubumuza katılabilir ve beni Instagram opikus adresinden takip edebilirsiniz. Ocak sonunda yapacağım çekilişe katılmak için, e, takipte kalmak için e, bu şartlar önemli olacaktır. Aynı zamanda kanalda sürekli aktif olan ve yorum yapan arkadaşları da izleyebilirsiniz çekilişle ilgili olarak ayrıca münhasıran değerlendireceğimi belirtmek isterim. Evet geldik 2 Ocak haftasına. Ee, geçtiğimiz hafta itibariyle yani yılın son haftasında e, Merkür Retrosu başladı. Merkür Oğlak Burcu'nda retro harekete başladı arkadaşlar ve bu retronun eşliğinde bu haftaya merhaba diyoruz. Bununla beraber aslında Merkür retrosuna rağmen güzel etkileşimler de vardı Aralık ayının son günlerinde. Özellikle Neptün, Venüs, Merkür arasındaki görünümlerle beraber bazı hayallerimizin gerçekleştiği, geçmişle alakalı çözemediğimiz problemleri çözümlemeye başladığımızda süreçler geride kaldı. Şimdi ise Oğlak Burcu'nda özellikle Ocak ayının ilk günlerinde ciddi bir yoğunluk olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Güneş Oğlak Burcu'nda, Retro Merkür Oğlak Burcu'nda, Plüton henüz Oğlak Burcu'nun son derecelerinde ve Ocak ayı başlangıcında Venüs'ün Oğlak Burcu'ndan çıkıp Kova Burcu'na geçmesiyle beraber Venüs ve Plüto arasındaki yoğunluğunda aktif olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu haftanın ilk günlerinde Venüs Plüto kavuşumu ile beraber İlişkilerle ilgili büyük dönüşümler yaşanacak. Bu dönemde başlayan ilişkiler çok güçlü, çok tutkulu, çok bağlı olabilir. Parasal anlamda büyük dönüşümler yaşanabilir arkadaşlar. Tabi biraz aslında işin içinde farklı konularında olduğu biraz entrikalı durumların olduğu konulara da çekilme eğiliminde olabiliriz. Retro-merkür ve retro-mars etkisiyle beraber geçmişten de tam anlamıyla kopabilmiş değiliz. Tam anlamıyla önümüze bakamıyoruz. Geçmişin izleri hala peşimizde ilerliyor ve bununla alakalı bağlantılarda aslında bazı şansları ve fırsatları yakalamaya çalışıyoruz. Aralık ayı itibariyle Jüpiter biliyorsunuz e, koç burcuna geçti. Ve bu hafta e, 2 Ocak tarihinde Venüs'ün kova burcu geçişiyle beraber ilk görünümünü Jüpiter ile yapacağını söyleyebilirim. Venüs ve Jüpiter arasında bu hafta boyunca etkili olacak. Çok güzel bir görünüm var. E, burada demek ki bazı şanslar, fırsatlar e, retrolara rağmen devam etmekte. Özellikle hayatımızda yeni başlatmak istediğimiz bir takım konular var, karşımıza çıkan yeni fırsatlar var, yeni gündemlerle ilgilenmeye başladık. Bu konuların tabii ki geçmişle bağıntısı olabilir ya da geçmişten tam anlamıyla minferit olabilir ama bir taraftan kafamız eskiye takılı kalmışken bir taraftan da yeni şanslar, yeni fırsatlar, güzel gelişmeler de olmuyor değil. Dolayısıyla burada özellikle haritanızın Kova ve koç burcu evlerinde bir takım şanslar yakalayabileceğinizde belirtmek isterim. Bununla birlikte Aralık ayının sonundan beri etkili olan Neptün Juno kavuşumu yine Ocak ayının ilk haftasında oldukça etkili. Yani bir kadersel eş, ruh eşi bağlantısı, ideal partner, hayalimdeki partner gibi temalarında hayatımızda oldukça etkin bir şekilde bulunduğu bir hafta içerisindeyiz. Evet, bununla beraber 7 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor arkadaşlar. Oldukça özel bir dolunay. Bu dolunay'a dair zaten bir önceki videoyu paylaştım. E, Sirius etkili bir dolunaydan bahsediyoruz. Yani sabit yıldızın etkisiyle beraber aslında oldukça kadersel, e, büyük dönüm noktalarını işaret eden bir dolunay sürecinden geçeceğiz bu hafta ve haftanın e, genel etkisinde aslında bu dolunay belirleyecek gibi gözükmekte. Bu dolunayın açılarına baktığımız zaman özellikle Lilith'in oldukça etkin bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Yani içimizdeki karanlık ve gölge tarafla da yüzleşmeler yaşayacağımız. Ve Lilith'in Venus ile kurmuş olduğu bağlantıdan mütevellit aslında kadınlarla alakalı konular, aşkla alakalı konular, parasal ihtiraslarımız, tutkularımızla alakalı konulardan bir takım yüzleşmeler yaşayacağız. Yani bizim tutkularımız nelerdir? Bizim karanlık taraflarımız nelerdir? Biz gerçekten ne istiyoruz? istediklerimize ne kadar samimiyiz? Bunlarla ilgili bazı yüzleşmelerde yaşatacak e, bu dolunay bizlere. Dolunay videosunda zaten detaylı bir şekilde aktardım. Burada çok fazla e, tekrar düşmek istemiyorum. Dileyenler bir önceki videoyu da dinleyerek e, hem burçların ilişkin yorumları hem de e, genel etkileri e, değerlendirebilirler. Bununla birlikte biliyorsunuz Mars retrosu da devam etmekte ve retro Mars'ın da bu hafta itibariyle Venüs ile etkileşime gireceği çok güzel bir kontak var. Ve bununla beraber aslında 4 Ocak civarında da Ay Mars ve Venüs arasında çok güzel bir görünüm meydana geliyor. Aslında bu haftanın genel teması tutkularımız, arzularımız, karşı koyamadığımız isteklerimiz üzerine kurgulanmış gibi gözükmekte. Geçmişten beridir belki zihnimizi kurcalayan, aklımızı kurcalayan bir, bir türlü kendimizi e, onu düşünmekten alıkoyamadığımız konu her neyse. Bununla alakalı artık yoğun enerjiler e, aktif olmaya başlayacak bu hafta itibariyle. Ve belki de yeni yılın getirmiş olduğu e, gazla beraber bu konuya dair bazı adımlar atılmak istenecek ya da bazı kararlar verilmek istenecek. Artık hayatımızda bu bizi yoran ve e, müthiş derecede istediğimiz konu her neyse buna dair e, netlikler arzulayacağız ve bu dolunayla beraber de sanıyorum bu netlik belli bir oranda bir e, sağlanacaktır. Bununla beraber dediğim gibi juno Neptün etkileşimine baktığımız zaman aslında bu haftanın genel gündeminin daha çok ilişkiler, ilişkilerdeki karanlık taraflar, gölge taraflar arzularımız, tutkularımız üzerine kurgulanacağını da ifade etmekte fayda olacaktır. Tabi yine hafta boyunca etkili Güneş-Şiron karesine bakacak olursak burada da e, kendi misyonumuz, kendi karakterimiz, kendi kişiliğimizin bu yaşamış olduğumuz sıkıntıya dair aslında e, bir takım e, hatalar vermeye başladığı bir süreç. Yani belki kendi karanlık yönümüzle yüzleşiyoruz ancak bunu kendimize yakıştıramıyoruz. Kendi isteklerimiz ve arzularımızla, itirazlarımızla yüzleşiyoruz ama e, bu durumun aslında bizim karakterimizle, bizim benliğimizle çok da bağdaşmadığını düşünüyoruz. Ve e, bu noktada tabii ki... E, İnsanların gözünün önündeki halimiz ve bizim kendimizi bugüne kadar tanımlamış olduğumuz halden farklı bir durum içerisinde olduğumuz için... Zaman zaman kendimizle alakalı çelişebileceğimiz, kendimizi suçlayabileceğimiz etkileşimler de aktif olacaktır. Yine otorite konumundaki kişilerle, e, otoriteler, baba figürü, patron figürü gibi kişilerle alakalı da bir takım yaraların söz konusu olabileceği, güvendiğimiz insanlardan beklediğimiz desteklerin, e, beklediğimiz şekilde görülemeyeceği etkileşimlerde hakim olacaktır. Ama bu haftanın temel gündemi yoğun bir şekilde isteklerimizin ve arzularımızın peşinden gitmek olacak gibi gözükmekte. Evet arkadaşlar haftanın gündemi genel hatlarıyla bu şekilde özellikle Venüs'ün Kova burcu geçişi ve Venüs Jüpiter arasındaki destekleyici görünüm ve bununla beraber bu hafta aktif olacak yengeç dolunayı haftanın temel gündemini kapsamış vaziyette umarım güzel ve keyifli bir hafta olur yılın ilk haftası ee, güzel niyetlerinizi 2023 için güzel dileklerinizi yorumlarda paylaşırsanız e, bu güzellikleri e, paylaştıkça e, hayatımıza çekme ihtimalimiz artacaktır e, mutlu olurum arkadaşlar ben şimdi hemen burçlara ilişkin yorumları e, yapmak üzere koç burcuyla ile başlıyorum Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Bu hafta Venüs'ün kova burcu geçişiyle beraber özellikle henüz burcunuza geçmiş olan Jüpiter arasındaki kontakla kendi şansınızı, kendi yeteneklerinizi keşfetmeye başlayacaksınız. Bugüne kadar mücadele ettiğiniz konularda artık meyveleri toplama zamanı gelmiş olmalı. Hasat zamanı gelmiş olmalı. Ve aslında ne kadar şanslı olduğunuzu, bugüne kadar zorlandığınız konuların neden yaşandığını fark etmeye başlayacağınız bir hafta olacak. Tabii ki özellikle ilk derecelerde yükseliyorsa yükseleniniz. Bununla beraber tabii Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Ailevi konular Memleketiniz, yaşadığınız yer, aileniz, eviniz, yuvanızla alakalı, kariyeriniz ve kariyer dengesi arasındaki kurmaya çalıştığınız bağlantıyla alakalı biraz zorlanabilirsiniz. Artık bazı konuları netliğe kavuşturmanız gerekebilir. Bu belki mesleki anlamda, belki ailevi anlamda, belki ebeveynlerle alakalı bir konu olabilir gibi gözüküyor sevgili koçlar. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Mutlaka dolunay videosunu da dinlemeyi unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Evet bu hafta Venüs'ün kova burcu geçişiyle beraber kariyer hayatınız ile ilgili olarak artık daha şanslı bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Jüpiter'in koç burcu geçişi ve Venüs ve Jüpiter arasındaki bağlantıya baktığımızda aslında geçmişteki kayıpların, geçmişteki sorgulamaların, bugün somut bir şekilde karşınıza çıktığını fark etmeye başlayacaksınız. İlahi olarak desteklendiğinizi aslında sistemin sizin yanınızda olduğunu fark edeceğiniz bir hafta olacak gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Bununla beraber tabii ki yengeç burcunda bir dolunayımız var bu hafta ve bu dolunay sizin üçüncü evinizde etkili olacak. Ee, önemli haberler alabilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz. Ee, bir seyahat, bir haberleşme, görüşme durumu bu hafta itibariyle gündeminizi teşkil edebilir. Ee, bu süreçte tabii ki söylenen sözlerin e, hayatınızda önemli olacağı, belki bir cümlenin, belki bir sözün e, oldukça kadersel bir e, tesiri olacağını unutmamakta fayda var. E, mutlaka dolunay videosunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Orada daha detaylı bir şekilde e, bu dolunay etkilerinden bahsetmiştim. Kariyerinizle alakalı güzel bir noktaya gelirken artık insanların daha fazla dikkatini çekmeye başlayacağınız bir hafta e, oldukça etkin. Sevgili boğalar güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçlarım Evet bu hafta Venüs'ün kova burcu geçişiyle beraber kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacağınız ve o krizli süreçlerden çıkacağınız bir hafta başlıyor ee, Jüpiter'in koç burcu geçişi ve Venüs Jüpiter arasındaki bağlantıya baktığımız zaman ...geleceğe daha umutlu bakacağınız bir süreç etkin olabilir. Özellikle bir seyahat fikri ortaya çıkabilir. Kendinize bir ödül verebilirsiniz yılbaşı için. Bununla beraber kariyer gelirlerinizde artışlar söz konusu olabilir... Projelerinizi daha geniş kitlelere yayabilirsiniz. Aynı zamanda alacağınız güzel haberler, e, tanışmalar, görüşmeler, sohbetler e, size oldukça iyi gelecektir. Bununla birlikte yengeç burcunda bir dolunayımız var. Sizin ikinci evinizde etkili olacak. Burada özellikle parasal konularla ilgili olarak da artık kafanızda bir takım şeyleri netleştirmeye başlayacaksınız. Belki uzun zamandır e, bütçenizi çok fazla kontrol edemiyorsunuz veya kendi değerinizin, kendi yerinizin, duruşunuzun çok fazla farkında değilsiniz. Bununla alakalı yüzleşmeler de bu hafta yaşanacaktır. Özellikle yengeç dolmayı videosunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Orada daha detaylı bir şekilde dolunay yetkilerinden bahsetmiştim. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta Venüs'ün Kova burcu geçişiyle beraber özellikle parasal konularla ilgili güzel şanslar yakalayabileceğinizi söyleyebilirim. Ee, Jüpiter Koç burcuna geçti biliyorsunuz. Kariyerinizle alakalı şanslar, fırsatlar aynı anda birden fazla yapmış olduğunuz işler, insanların gözünde daha çok parladığınız bir sürecin içerisindesiniz ve Venüs'ün de bu hafta Jüpiter'le güzel kontakları olacak. Özellikle kariyerinizle alakalı beklediğiniz desteği veya sermayeyi yakalayabileceğiniz bir hafta olacak gibi gözükmekte. Veya elde etmiş olduğunuz başarılarla yeni bir takım yatırımlarda yapabilirsiniz ve desteklendiğinizi görmek size iyi gelecektir bununla beraber burcunuzda bir dolunay var bu hafta ve hayatınızda artık bir dönümün sonundasınız yani ilişkiler noktasında belki evliliğiniz belki ortaklıklarınızla alakalı olarak artık netleşmesi gereken bazı konular var uzun süredir sürüncemede kalan durumlar varsa bunları netliğe kavuşturmanız gerekecek gibi gözüküyor sevgili yengeçler dolunay videomda çok daha kapsamlı paylaşımlar olmuştu. mutlaka onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta Venüs'ün kova burcu geçişiyle beraber özellikle ikili ilişkiler alanında daha ılımlı bir sürece merhaba diyeceksiniz. E, i̇lişkilerinizde partneriniz, ortağınızla daha sevgi dolu bağlantılar kuracağınız, sizin de daha çok uyumu arzulayacağınız bir süreç olabilir. Bu hafta özellikle koç burcuna geçen Jüpiter ile Venüs arasındaki kontağa baktığımız zaman belki... Eşinizde çıkacağınız bir tatil veya yeni başlayacağınız bir ilişki sizi oldukça mutlu edecek gibi gözüküyor burada tabi ki hukuksal gündemleriniz yargısal konularınız varsa bu alanda da şanslı hissedebileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz bununla birlikte yengeç burcunda bir dolunay yaşanacak bu hafta bu Dolunay sizin 12. evinizde etkili olacak bazı sırlar açığa çıkabilir gizli kalmış konular gün yüzüne dökülebilir sağlığınızla alakalı sorunlar varsa bunları da bu dönemde ihmal etmemeniz gerekiyor yani uzun zamandır kendi sağlığınızı rutinlerinizi ihmal ettiyseniz bu Bununla alakalı da aslında bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz gibi gözükmekte. Ee, özellikle Dolunay videosunda çok daha kapsamlı bir şekilde e, bu Dolunay'ın etkilerini paylaşmıştım. Mutlaka onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Bu hafta Venüs Kova Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Kova Burcu geçişiyle beraber özellikle iş hayatınızla alakalı, çalışma koşullarınız ve gündelik rutinlerinizle ilgili olarak daha iyicil koşullarda çalışmaya başlayacağınız pozitif etkileşimler söz konusu olacaktır. Bununla beraber Venüs ve Jüpiter arasındaki destekleyici görünüm, özellikle iş arkadaşlarınızdan görebileceğiniz desteği, maddi anlamda e, daha kaliteli yaşayabilmek adına alabileceğiniz fırsatları da Tetikliyor olacak. Sağlık anlamında da ameliyat, operasyon gibi gündemleriniz varsa oldukça şanslı bir süreçte olacaksınız. Bununla beraber Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var bu hafta. E, bu da 11. evinizde meydana gelecek. Burada özellikle sosyal çevreniz, hayalleriniz, ideallerinizle alakalı oldukça kadersel dönüm noktaları yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde yükselebileceğiniz, kendi potansiyelinizi ortaya çıkarabileceğiniz veya dostlarınız, arkadaşlarınızla alakalı sorunlarınızı paylaşabileceğiniz, yüzleşmeler yaşayabileceğiniz bir süreç etkin. Umarım güzel bir hafta olur. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım. Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiyor ve Venüs sizin yükselenize çok güzel açılar gönderiyor olacak. Venüs'ün Kova burcu geçişiyle beraber aşk hayatımız oldukça hareketleniyor daha romantik, daha pozitif süreçler sizinle beraber olacak. Yeni ilişkilere başlayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı plana çıkarabilirsiniz. Eğlenmeye, gezmeye, tozmaya, seyahat etmeye fırsatlar bulacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Bununla beraber tabii Koç burcuna geçen Jüpiterle de Venüs'ün güzel kontakları olacak. Özellikle bu hafta itibariyle birçok terazi burcu yeni ilişkilere başlayabilir. İlişkilerinde daha romantik zamanlar deneyimleyebilirler. Yine çocuklarla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Evlilik ve ortaklıklar alanında şanslar görmeye başlayacağınız bir hafta. Bununla beraber Yengeç Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin haritanızın 10. evinde etkin olacak. Kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı artık somut bir takım veriler ortaya çıkacaktır. Belki iş değişikliği, belki taşınma, yer değişikliği gibi gündemlerde bu hafta itibariyle kesinleşmeye başlayacaktır sevgili teraziler. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları. Evet, Venüs'ün Kova burcu geçişiyle beraber özellikle aile hayatınız, yaşamış olduğunuz yerle alakalı pozitif etkileşimler yaşayabilirsiniz. Evinizde daha çok vakit geçirmek isteyeceğiniz, ailenizle daha hoş zamanlar paylaşacağınız bir süreç etkin. Yine ev almak, ev tutmak, evinizle alakalı bir takım değişimler yapmak adına da güzel etkileşimler olacaktır. Koç burcuna geçen Jüpiter'e baktığımız zaman o da özellikle hayat rutinlerinizle alakalı şanslar getirecek ve Venüs, Jüpiter arasında da güzel bir kontak olduğu için belki iş yerinizde bir takım düzen değişimleri belki hem evide hem de iş yerinde düzen oturtmaya çalışmakla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Spora başlayabilirsiniz. Sağlığınıza daha çok dikkat etmeye özen gösterebilirsiniz bu hafta itibariyle. Bu hafta gerçekleşen yengeç ile beraber özellikle önemli bazı görüşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Seyahatler... Hukuksal ve yargısal meselelerle alakalı gündemlerde nihai sonuca erebilir gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçlarım. Bu hafta Venüs kova burcuna geçiyor ve sizin yükselenizi de artık desteklemeye başlayacak. Venüs'ün kova burcu geçişiyle beraber özellikle çok güzel haberler alacağınız daha neşeli, daha şen şakrak olacağınız yakın çevrenizle güzel paylaşımlar, ve aktarımlar içerisinde olacağınız bir süreç aktif olacaktır. Bununla beraber Venüs'ün Jüpiter'le de çok güzel kontakları olacak. Koç burcundaki Jüpiter'le aslında sizi mutlu eden haberler, yeni bir aşk, yeni bir proje, belki bir çocuk haberi, çocuklarınızla alakalı gündemler keyifli bir hafta olacak gibi gözüküyor. Bununla beraber bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 8. evinizde etkili olacak. Özellikle parasal konularla ilgili ödenmesi gereken bir borç veya başkalarının paralarıyla alakalı bir gündem. Bugüne kadar ilgilendiğiniz krizli bir durum artık nihai bir sonuca edecek gibi gözükmekte sevgili yay burçları. Bu noktada tabii ki aslında bir takım kendi korkularınızla, karanlık tarafınızla yüzleşebileceğiniz deneyimlerde yaşayacaksınız. Ve böylece krizlerle baş etme becerinizi geliştireceksiniz gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bu hafta venüs kova burcuna geçiyor ve mali durumunuzla alakalı çok güzel Değişimler yaşamaya başlayacaksınız. Kazançlarınız artarken kendinizi mutlu etmek adına bir takım harcamalar da yapabileceğiniz bir hafta. Bununla beraber e, Koç burcuna geçmiş olan Jüpiter'de de çok güzel kontakları var. Yani ailenizle hoş zaman geçireceğiniz, eviniz için belki alışverişler yapacağınız, dekorasyon malzemeleri alacağınız veya e, kazancınızı e, gayrimenkule yatırmak isteyeceğiniz. Bir süreç etkin olabilir gibi gözükmekte. Bununla beraber Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. E, bu dolunayda 7. evinizde etkili olacak. Evliliğiniz, eşiniz, partneriniz, e, ilişkiniz, varsa ortaklıklarınızla alakalı bazı konular netleşiyor. Yani gündeminiz daha çok eviniz, yuvanız, aileniz gibi gözükmekte bu hafta sevgili oğlak Burçları, Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar Evet venüs bu hafta itibariyle burcunuza giriş yapıyor ve Sizin zamanınız başlıyor sevgili kova burçları uzun zamandır kendi içinize kapandınız kendi dünyanızdaydınız ee, Çok fazla ortalarda gözükmek istemediniz belki ama artık avranınızın yükseleceği göz önünde olacağınız ve insanların dikkatini çekmeye başlayacağınız bir e, süreç aktif oluyor Koç Burcu'na geçen Jüpiter'le beraber de Venüs'ün çok güzel kontakları var. Yani kendinizi çok güzel bir şekilde ifade edebileceğiniz, çevrenizi genişletebileceğiniz, yeni insanlarla tanışacağınız bir şekilde sözlerinizin, konuşmalarınızın etkili olacağı bir süreç aktif olacaktır bu hafta itibariyle. Bununla beraber Yengeç Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay da sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak. Özellikle sağlıkla alakalı ihmal ettiğiniz konular varsa bunlar gün yüzüne çıkabilir. Hayatınızda bir düzen, bir rutin oluşturamadıysanız artık bunlarla alakalı konulara el atmanızın şart olduğunu fark edeceksiniz bu hafta itibariyle. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta Venüs'ün kova burcu geçişiyle beraber... İçsel anlamda daha huzurlu hissedeceğiniz, geçmişinizle barışacağınız, belki eski aşkların gündeme gelmeye başlayacağı bir gündem aktif olacak. Bununla beraber Koç burcuna henüz geçmiş olan Jüpiter ile Venüs'ün de çok güzel kontakları var. Yani kendi değerinizi keşfetmeye başlayacaksınız ve aynı zamanda geçmişte maliye anlamda bir takım kayıplarınız olduysa bunları da telafi edebilecek bazı şanslar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Bu hafta meydana gelecek Yengeç Dolunay da beraber bu Özellikle aşk hayatınızla alakalı çok kadersel değişimler yaşayabilirsiniz. Gerçekten sizin aslında bugüne kadar keşfetmediğiniz bazı yeteneklerinizin olduğunu fark edebilirsiniz. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla alakalı paylaşımlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Burada belki bir dostluk ve arkadaşlık ilişkiye dönüşebilir. Aynı zamanda yatırımlarla alakalı konularda spekülatif konularda bazı e, sonuçlar artık ortaya çıkmaya başlayacaktır sevgili balıklar. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım güzel, huzurlu, sağlıklı bir hafta olur ve 2023 e, güzelliklerle, iyiliklerle hayatınıza dahil olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklarsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bununla beraber danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlu haftalar, mutlu seneler, hoşça kalın.